Kanalımın topluluk kısmında yaptığım ankette Mustafa ismi güzel bir oy almış o yüzden ben de hani Mustafa ismine geçtim artık böyle olacak çünkü YouTube'da benim ismimi yazınca bulamıyordunuz neyse asıl video girişimize geçelim. Bu videomuzda sadece jump bir yaparak Bedvars oynamaya çalıştım, jump bir işin ne olduğunu bilmeyenler için buraya bırakıyorum. Tamam tamam her neyse videomuza like attıysanız ve abone olup videomu açtıysanız oyunumuza geçebiliriz. Evet şimdi oyuna geldik. Dediğim gibi arkadaşlar sadece jump bridge yapacağız. Eee ve neden nasıl bir aklıma geldi bu arkadaşlar? Eee ne diyorum lan ben? Evet nereden aklıma geldi? Şeyden aklıma geldi. Ee, öyle hani bridge bir düşüner yani evet bridge falan düşünürken aklıma jump bridge geldi. A ben jump bridge yapmıyorum. Tamam şuradan geri kalanı yapayım. Bir dakika. Düştü. Aa düştü adam. Yukarı çıkmak var. 1 dakika. Oy oy oy. Oh, tamam tamam tamam tamam. Eee Sina adam nerede? Oh! Sina kim? Bu arada güneş vuruyor benim şeye, monitöre. Bir şey göremiyorum. Kıramadım, kırıl. Kırıl. Evet, şu an sabah eee saat 12. Ve video çekmem gerekiyor, yetiştirmem gerekiyor. Aklıma da iş geldi. Ee, öyle yani, saat 16:30 bunu izleyeceksiniz. Bir de bu videoya bir 60 dakika, 70 dakika falan gelsin. Bu arkadaşın da pingi vallahi mükemmel ya. Adam uzaydan, şeyden alıyor. Başka bir yerden alıyor, camiden çekmişim sen Tamam, şimdi şuraya, abi ben buraya cambridge nasıl gideceğim? Ah! Oh! <gülüyor> Tamam tamam. tamam. Oye, şuna bakalım. Çok sıkıntı. Ben ben oraya gidemem bu arada. Ben oraya kesinlikle gidemem. Ben elmas işim olmaz benim. Ya da bir şeyimiz kalmadı ya. Bir deneyeyim tekrar. Abi. Ah! Ah be. Abi ben senin yaptığın yoldan gitmeye çalışacağım. Ay. Tamam, klaşalım. Arkamdan gelmiyorsun. Sen benim bedemi kırabilirsin, ben seninini kırarım. Evet. Ben seninini kırdım. Ah! Oh! Tamam, tamam. Eee o zaman... Tamam, evet. hava bana bakıyor. Kanka, ben sana gelemeyeceğim de. AAAAAA! <gülüyor> Lan bir dakika gelendeyim. <gülüyor> Unutmuşum, neyse bir parta geçelim. Evet, bir sonraki parttan geldik. Şimdi umarım... Bakalım kazanabilecek miyiz? Çok çok zor bir challenge çünkü bu. Eee bu arada arkadaşlar... Şey var, toplu kısmında sizden çalışma istemiştim. Oradan şey yapabilirsiniz, bana çalış verebilirsiniz. Güzel olur. Şimdi... Hop hop hop! Hop! Hop! hop, hop, hop, hop. <gülüyor> Abi! <gülüyor> Düştü la! Yes! Tamam. Şu an güzel bir avantaja sahibiz. Ya abi yapmamalıydım ya, kalmalıydım yolda Kır, kırma lan neden? Geri zekalı Mal Ya ben bunu atarım Tipe Sen beni mi keseceksin he? Beni mi keseceksin Abi şimdi grileri bitirelim, gri ve mavi kalmış Gri Gri avada kaldı evet Ah gri Gri Gitti lan <gülüyor> Abi mavi şurda ama ben maviye nasıl gideceğim? Asıl soru bu. Tamam, tamam. Şuraya kadar gittik. Şuraya, şuraya yolu çekelim. Tamam, tamam. Buraya geldik. Ay, ay, ay. Dur, dur, dur, dur. Ya, bir daha varmış. Ya. Neyse. Çık lan. Çık çık. Neyse. Dur bir dakika. Evet. Çok da istediğim gibi olmadı ama yani olduğu kadar bir şeyler yaptık. Neyse. Daha fazla bunun gibi videonun gelmesini istiyorsanız video like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.